Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar 2021'in Aralık ayı yılın son ayı daha çok para konuları kazançlar gelir gider dengeniz bütçenizle ilgili konuların öne çıktığı önemli bir ay buralarda mücadeleler var ama hızlı gelişmeler de söz konusu hemen aya güneş tutulmasıyla ile başlayacağız 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda yeni aile beraber güneş tutulması meydana geliyor yılın son güneş tutulması ve ikizler yay aksında son bir buçuk yıldır yaşadığımız tutulmalarında sonuncusu olacak tutulma bu aile sınırlı değil Tabii ki önümüzdeki Mayıs ayına kadar olan süreçte de Aslında yine gündemlerimizi etkilemeye devam edecek önümüzdeki 9 yıl yay burcunda herhangi bir tutulma yaşamayacağız bu tutulma sizin 8. evinizde meydana geliyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında ise ya da haritanızda değişken burçlarda yay ikizler balık başak burçlarında 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tutulmanın bireysel etkileri olabilir Eğer bu derecelerde gezegenleriniz yoksa sizin için çok da güçlü bir etkisi olmayabilir. 8. Ev tutulmaları krizlerle alakalıdır. Ee, özellikle tabii ilişkilerle ilgili konuları daha çok aktifleştirir. Hayatımızda maddi konular, finansal paylaşımlar, eşimizin kaynakları, ortağımızın parası, borçlar, krediler, alacak verecek konuları, miras, sigorta gibi konular ee, ya da e, belki bir burs konusu ya da bir tazminat konusu. Bu tutulmayla beraber e, gündem yaratabilir. E, daha önceden başlamış bazı konularında bir aş yeni aşamaya taşındığını da görebiliriz aslında. Bunlar altı ay öncesindeki bir konu da olabilir, örneğin ya da geçtiğimiz yıl sonunda meydana gelen başlamış olan bir konu da olabilir bu tutulma maddi durumunuza biraz dikkat etmeniz gerektiğini borçlanma konusunda dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor bir yatırım için tabi kredi alma konusu da olabilir ya da bir emeklilik eşinizin kaynaklarında gelir gider dengesinde değişimler olabilir iş arayan bir eşiniz iş bulabilir ve Tabii ki eşinizin kaynaklarından siz de fayda görebilirsiniz özellikle borçlanma konuları kredi konuları e, ve ortakla para ortaklı paralar hisseli paralar bu tutulmanın e, ana konularından olacak sevgili boğalar Evet e, tutulmadan sonra ee, Mars ayın 13'ünde Yay burcuna geçiyor, Akrep burcundan ayrılıyor. Kasım ayından bu yana özellikle ilişki alanında biraz daha fazla aktifsiniz. Ee, Kasımın 13'ün, Aralıkın 13'üne kadar da, evet Kasım ayındaki bir konular biraz devam edebilir ama 13'ünden sonra Mars'ın Yay burcuna geçişi enerjinizi daha çok yine e, finans konularına yönlendireceğinizi gösteriyor. Biraz ilişkilerde, eşinizle ilişkilerde, ortağınızla ilişkilerde de bu para alışverişleri, hisseler, hisseli paralar alacaklar verecekler konusunda bazı mücadeleler olabilir. Bazı masraflar da olabilir. Ama genel olarak enerjinizi para konularına yönlendiriyorsunuz. Tutkulu olduğunuz bir ay. Evet, Mars 8. evinizden geçeceği için burada özellikle ilişkilerde aşk, cinsellik gibi konularda daha tutkulu olacaktır. Enerjinizi de arttıracaktır. Bu ay bu konular da çok aktif görünüyor. Bazı şifa çalışmaları, bunlar terapi olabilir, bir şekilde bir sağlık sorununuzun şifalanması için bir... Ufak tefek ameliyatlar, operasyonlar olabilir. Bu gibi konularda aktif. Bunları da dikkate almakta fayda var yine bir tutulma etkisi olarak. Evet ve ayın 19'unda ikizler burcunun 27 derecesinde dolunay meydana gelecek. Para alanınızda e, ve bu dolunay bazı hedeflerinize size ulaştırabilir çünkü Jüpiter'in de güzel bir etkisi var. Dolunay daha kısa vadeli tutulmayla kıyasladığımızda hani bu ay içerisinde etkilerini görebileceğimiz bir durum ee, Örneğin çalışmalarınızdan bir para bekliyorsunuz işte e, bu paraya kavuşabilirsiniz bir e, maaş zammı e, bekliyorsunuz Evet parasal durumunuzda e, yine bu haberler gelebilir gelirlerinizde artışlar olabilir ya da bir iş beklentiniz var bir işe girme e, sonucu para kazanmaya başlayabilirsiniz Sahip olduğunuz paranızın, mal varlıklarınızın genel değerlerinizin biraz daha artması, bu anlamda bazı maddi hedeflerinize ulaşmanızda mümkün görünüyor bu dolunayda. Alışverişler de olabilir tabii ki, harcamalar da olabilir dolunayla beraber, özellikle 19 Aralık üç gün öncesi, üç gün sonrası bu parasal konuların finans konuların çok aktif olmasını bekleyebiliriz genel olarak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle değişken burçların 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar iyicir gezegenlerse maddi konularda daha şanslı olduğunuzu daha fazla hani kazanç elde etme ya da bir şekilde e, paranızın büyümesi değerlenmesi imkanlarının olduğunu da söyleyebiliriz ticari konular aktif eğitimle ilgili konular aktif eğitim için seyahat için harcamalar da olabilir bazı yatırımlar da yapabilirsiniz bu anlamda Evet ve e, ayın artık 19'undan itibaren sizin için çok önemli bir astrolojik olay başlayacak Venüs yönetici gezegeniniz Venüs. Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Bu yılın önümüzdeki yılın da ilk aylarında devam edeceği için, Ocak ayında devam edeceği için önemli bir e, astrolojik transit bu. Venüs 19 Aralık'ta başladığı gerilemeyi 30 Ocak'a kadar devam ettirecek Oğlak Burcu'nda. Daha sonra ileri harekete dönecek ve 6 Mart'a kadar da Oğlak Burcu'nda olacak. Uzun bir süre Oğlak Burcu'nda ve sizin 9. evinizde. Özellikle gerileme dönemi tabii ki enerjinin biraz daha dengesizleştiği, biraz daha içe yöneldiği bir süreçtir. Ve plüton'un da güçlü bir etkisi var bu gerileme döneminde. Ee, özellikle düşünceleriniz, inançlarınız, gelecekten beklentileriniz daha hırslı, daha tutkulu olabileceğiniz bir dönem. Ama bu inançlarınızı, beklentilerinizi, düşüncelerinizi de... Sorgulayabileceğiniz, gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Tüm yurt dışı konuları, seyahat planları olabilir, yurt dışı eğitim, yurt dışında yaşama ticari konular, aktiviteler, buralarda Venüs gerilemesi bazı gecikmeler yaratabilir, belki bazı gözden geçirmelere neden olabilir. Biraz hani hukuksal konular ya da otorite figürlerinin etkisi de söz konusu olabilir bazı kısıtlamalarla ya da baskılarla karşılaşabilirsiniz ancak bunlar büyük fırsatlar da doğurabilir kendi içinde sonuçta toprak grubunda Venüs Oğlak burcunda ve size de güzel bir açıda bulunuyor ee, bu Venüs retrosunun baktığımızda ota, o, özellikle Ocak sonundan itibaren Şubat ve Mart aylarında çok olumlu geri dönüşlerinde alabilirsiniz özellikle şans yatırımlar finansal gelirler yurtdışı uluslararası konulardaki ticari aktiviteler Eğitim ve akademik konulardaki beklentilerinizde geçmişten gelen yarım kalmış bir şeyler tekrar karşınıza çıkabilir. En son Venüs Oğlak Burcu'nda 2013'ün Aralık ayında ve 2014'ün Ocak ayında gerilemişti o dönemi şöyle bir gözden geçirin benzer tesirlerle karşılaşabilirsiniz Evet gerileme tesirleri ister istemez enerjinizi biraz azaltacaktır sevgili boğalar bu dönemde yeni kişilerle tanışırsanız hemen hızlı kararlar vermeyin öyle çok önemli seyahat planları yapmayın bu süreç içerisinde Çünkü ertelenebilir bazı aksilikler çıkabilir güzellik estetik kişisel bakım gibi konularda dikkatli olun Venüs larında bunları çok fazla ele almamaya çalışıyoruz zaten kendinize ilgilenin dişler biraz hassas olabilir cildiniz biraz hassas olabilir eklem kemikler kaslar buralarda bazı kronik sorunlar kendini daha fazla hissettirebilir özellikle sizin veya eşinizin uzaklarda yaşayan akrabaları yakın çevreniz onlarla ilgili konular gündeme gelebilir ve sizi bu dönemde biraz meşgul edebilir bazı hukuksal konular varsa bir mahkemedir, bir davadır belki. Uzun süreli bir konudur bu. İşte bu da kendini bir hatırlatabilir veya onlarla ilgili bazı konular gözden geçirilip eksikler bu dönemde tamamlanabilir sevgili boğalar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz.